maç olmasını diliyoruz. Top orta sahaya indi. Süper gücünü erken kullandı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bomba! Bakalım ki tek beyle değil. İlk gol çok hızlı geldi. Kale büyüdü. Büyük kale 5'te gol. Güzel şut. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Direkt gol. Kafayı büyüttü ve golünü çaktı. Kafasını vurdu. Yukarıdan gol peşinde. Kafa vuruşuyla gol geldi. Top yanıyor. Ateşli top geliyor. Meşen yuvarlak direğe takıldı. Alta doğru vurdu. Skor 3-3. Görünmez top. Göremeyenler değişti. Ortalık karıştı. Top top direkten döndü. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yerden gol arıyor. Maçı yarıladık. İşte bu kadar. Bu fark kapanabilir. Çive gibi çarptı. Havadan vurdu. Kafa vuruşu geldi. Top geçirmiyor. Harika savunma. Top dağlara taşlara gitti. Kontrollü oynuyor ve hata yaptı. Vurum su temizledi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Seyir zevki yüksek. Topu 90 astı. Yerden gol peşinde. Kalesini mükemmel savuruyor. Hedefi öncelikli olarak gol yememek. Hakkını böyle Golü üstten arıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maçın son düdüğü yaklaştı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Son saniyeler. Yok böyle bir gol. Kaya bak ve maç bitti. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. Rakibine karşı oynayacak. Top yükseklik kazandı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yerden yuvarladı. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Alttan gola maçlıyor. Süper kurtarış. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Kafa vuruşu geldi. Harika bir maç çıkarıyor. Durum 1-0. Yerden bir şut. Bunu da kurtardı. Olmaz bir şut. Yerden gol peşinde Harika kurtardı Bu topağılarda Havadan vuruş Oyuncuların maç kaldığı yerden devam ediyor Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti Ayağının içiyle vurdu Kalesinde devleşti Alttan gola maçlıyor 45 saniyeyi girdi bıraktık bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. O kadar kolay değil dedi. Top kayboldu. Kapanmıyor. Tansiyon özel gücü basıldı. Kendi sahasında rakibinin hata yapmasını bekliyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Oyuncu buz kesti. Süper güçlü. Ortada buz muz kalmadı. Top yerinde durmuyor. Büyük kafa. Çift gol. Kalesini garanti altına aldı. Üstten gol peşinde. Büyükkale ile hayatının en kolay golünü atabilir. Bu anlarda bir gol, aman Allah'ım orası bir gol. Yon Karıcı basıldı. İyi vurursa gol olur. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. İyi vurdu. Hakem maçı bitirdi. Oyuncular birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Şimdi maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Bakalım ilk top kimin olacak? Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Yerden sert vuruş. Şansını kafak. Maç şimdi 1-0. Güzel bir kafa vuruşu. Rakibinin altından gol peşinde. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Direkleri dövüyor. Ayağının içiyle vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. <gülüyor> Allah'ım burası vurdu ve gay! <gülüyor> Ceza sahasına doğru FİTİR'i <gülüyor> BÜYÜK KAFA ÇİK! <çift> BÜYÜK KAFA! <gülüyor> kafa vuruşu geldi. Rakip büyük kafa buzlandı! İşte büyük kafa! Süper güçlerini sona saklı Ve şimdi kale kocaman. Aman Allah'ım. Büyük kaleye gol atamadı. Gol yedi. Maçı yarıladık. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Maç tekrar başladı. Kendi kalesini yokluyor. Alta doğru vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oyuncu zıplarken altından gol peşin. Gol gol gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Direkt. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Bu gole şapka çıkar. İyi vurursa gol olur. Tavuk açına taktı. Yerden gol arıyor. Sihirbaz topu kaybetti. Maç bitmek üzere. Göremediği topu kalesinin içinde buldu. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Mükemmel bir kafa golü. Son saniyeler. 90 saniye sona erdi. Bol gollü bir maç oldu. ...maç olmasını diliyoruz. Zamanlaması iyi olan vuracak. Havadan vurdu. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Vurdu gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Örümcek ağlarını temizledi. Gol gol gol. Ayağının içiyle vurdu. Müthiş karşıladı. Kafasına vurdu. Şanssız direkten sekiyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Direk geçit vermiyor. Yukarıdan gol peşinde. Topu havada tuttu. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Topu 90 az fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Maçı Bu kez kafayla gol geldi. Bu fark kapanabilir. Topu kafasında sektiriyor. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçta son düzlüğe girildi. Yerden gol arıyor. Kalesini mükemmel savuruyor. Çivi gibi çarptı. Ayağının içiyle vurdu. Süper güçler. Son saniyelerde maçı değiş. Mükemmel bir gol. Golü arıyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. İyi vurursa gol olur. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Maçta son. kalan Allah'ım. Gol, gol, gol. Hakem son düdüğü çaldı. Adeta gol yağmuru izledik. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Top yarıda maalesef kendi kalesine gol attı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Alttan gola makroon de gol yer. Taraftarlar cıldırdı. Güzel bir kafa vuruşu. Maç 2-1. Oradan golü var. Kafayla şut çıkar. Durum 3-1. Havadan vurdu. Bu kadar! Mahdi basket maçına döndü! Çift büyük kale! Çift gol! İki sayılık bir gol! Kale bu Neler oluyor öyle! Bu parçalandı! Güzel şut! Müthiş karşıladı! Yo şaştı! Ders getirdi! Hangisi kaleci yerini aldı! Direkten sektirdi! Meşe yuvarlak direğe takıldı! Şansını kafayla denedi! Havadan vuruş! ...adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Maça O Nasıl bir şut! Rakibinin altını tam taktı. Fark gittikçe açılıyor. Ceza sahasına doğru... topu kendi direğine çarptırıyor. Süper kurtarış. Yukarıdan gol peşinde... ...kayak hareketli gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel rit. ve gol! Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direk geçit vermiyor. Oyuncu tecrübeli hareketlerle sürüyor oynuyor. Havadan vuruş. Kendi kalesine hayır hayır tribünler Kızgın kendi kalesine attı. Maçın son düdüğü yaklaştı. Şanslı kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden gol arıyor. Çivi gibi çarptı. Sürekli 90'ı görüyor Ama bu bolle şapka çıkar Düdükle birlikte maç bitiyor Birbirinden